Every single day. Hoşgeldiniz bebişkolar Bugünkü videomda <gülüyor> hakkındaki varsayımlarınızı okuyacağım Yani şöyle yazdım Bir hikaye paylaştım ve benim hakkımdaki varsayımlarını sizce ben nasıl bilirseyim Sizce ben dedim Ve boşluğu doldurun dedim bu şekilde ve gelen vasıfları okuyacağım arkadaşlar ilk olarak ilk olarak sırayla okumayacağım işime gelenleri okuyacağım işime gelmeyenleri okumayacağım. <gülüyor> ve şimdi tat, tatlı ve şekersin demiş yani biraz yani ya of tatlı ve tatlı ve şekersin demiş teşekkür ederim Öyle, beni öyle burada için çok sağ teşekkür ederim tatlısın aslında demiş birisi çok güzel çok tatlı çok şeker ve sevimli ömür uzatır gibisin demiş yani eğlenceli olduğum için yaşama lazım fazla olduğu için insanın ömrün uzatırsın falan diyorlar çok teşekkür ederim bu iltifatınız için arkadaşlar tatlısın ıı, tamam bunu okumuşum neyse deli dolu demiş teşekkür ederim Şeker mi şeker falan etmişler Sağ olun Dehşet dost canlısı Ama ben buna katılmıyorum Çünkü pek arkadaşım yok Yani arkadaşlarım yok Hiç kız arkadaşım yok Belki olsaydı Yani cana yakın olabilirdim ama Benimle konuşmuyorlar yani Ay Pek arkadaşım yok maalesef yok yani <gülüyor> Yapacak bir şey yok Ama olsaydı yani cana yakın olurdum Konuşurduk sohbet ederdik iyi anlaşabilirdik verisi demiş ki <gülüyor> kendi çapında mutlu olmaya çalışan fakat gram beyni almayan insanların eleştirisine maruz kalan birisin demiş maalesef bu şekilde yani kendi çapımda mutlu olmaya çalışıyorum eğlenmeye çalışıyorum video içeriği üretmeye çalışıyorum video çekiyorum enerjiyi mutluyum ve ilk burada bana hakaret ettiğini falan düşündüm yani gram peyni olmayan diye bana dediğini sandım ama o insanlara demişsin teşekkür ederim sağ ol seviliyorsun muhteşem bir resim demiş bunu diyet insanlar beni tanımıyor ama böyle hikayeme falan bakıyorlar enerjiyi mutluyum böyle kendi çapımda mizah yapmaya falan çalışıyorum komik espriler falan Şimdi Biraz fotoğraf falan atıyorum çekiliyorum bunlara bakarak da muhteşem demiş. teşekkür ederim intifatınız için Güzel birisin ama kendini çok egolu biri sanıyorsun çünkü mesaja cevap vermiyorsun Demiş yani şimdi de mesajına cevap vermedim egol egolu yapsınız beni ya var sizin yazıklar olmasın yani <gülüyor> Ya mesaj ben o kadar mesaj geliyor ki yani hepsine cevap veremem kusura bakmayın Ama egolu değilim Sonra arkadaşlar birisi delisin demiş Değilim her insanın bence böyle delilik değildi yani Psikolojik sorunlara bence insanlar deli diyorlar yani böyle psikolojik sorun olan ve her yani insanın psikolojik sorunun vardır. Bu insanlara deli diyorlar. Bence onlar deli denmeyi hak etmiyor. Deli olduğumu düşünmüyorum. Bu şekilde. <gülüyor> Kendin olmayı becerebilen demiş birisi. Yani bence insan kendisi özgüvenli olmalı. Yani kendisine güvenmeli ve kendisi nasıl rahat ediyorsa o şekilde yapmalı, kimseyi takmamalı bir daha devamını söyleyeceğim kendini almayı becerebilen demişsin yani herkes kendisi için yaşıyor sonuçta yani ben burada başka birisi benim hayatım yaşamıyor veya ben başka birisinin hayatını yaşamıyorum ve bir defa geliyoruz, bir daha gelmeyeceğiz bunun için ben böyle insanları gördüğümü seviyorum şimdi tiktok çekiyorum, ders çekiyorum, her türlü yayın yapıyorum çok hoşuma gidiyor bu tür şeyler. Son bu şekilde. Siz de ne, ne, ne konuda mutluysanız, ne yapmasını seviyorsanız onu o konuda yapın. Mesela evde dikiş döküyorum. Çünkü dikiş dikmesine çok heveslendim. Video izliyorum. Dikiş konusunda. Yani çünkü dikiş konusunda yani kendimi geliştirebileceğim videolar izliyorum. Ya, bu şekilde. Siz de kendinizi bir bulun ve onu geliştirin. O zaman kendiniz... Sık siz de kendinizsinizdir yani. Kendiniz almayı becerebilirsiniz. <gülüyor> Sonra acıma. Çok iyi insansın ve fotojenik, mutatırımcı. Moda yolunda sana başarılar diliyorum demişsin. Başarı dilediğin için sana teşekkür ederim. Umarım başarılı olurum. Umarım iyi bir iş de bulurum. Ve umarım korona da biter ve ben de sağlıklı bir şekilde işime devam ederim. Yani evden virüs getireceğim işte annem. Ne, yani ya, virüs bulaştıracağım korkusu almadan çalışırım yani. Teşekkür ederim sana fotojenik demişsin ayrıca ona da cevap verim dedim aynen fotojenik çıkıyorum fotoğraflarda poz vermesini bildiğim için midir artık güzel olduğum için midir bilemiyorum ama güzel çıkıyorum teşekkür ederim bana fotojenik dediğin için ponçik herkese mutlu etmeye çalışıyorsun ama karşılığını almıyorsun aga üzülüyorlar değil seni olmadı <gülüyor> Boytuk herkesi mutlu etmeye çalışıyorsun Ama karşılığını anlıyorsun. Aga üzüyorlar değil mi demiş. Maalesef. Yani arkadaşlar, yani herkesi mutlu etmeye değildi de yani. Kendim mutlu olmaya çalışıyorum ve da üzmemeye, kırmamaya çalışıyorum. Karşılığında da kazık yengene ben oluyorum Maalesef yani ben de ya böyle arkadaşlıktan siliyorlar ya. Kanduluyorlar ya aldatıyorlar. Maalesef bu şekilde oluyor. Yani ya kendiniz mutlu edeceksiniz. Başkalarını kıracaksınız. Ya da başkalarını kırmayacaksınız. Kendiniz paramparça olacaksınız. Demeye çalıştım. Ay arkadaşlar çok soru gelmiş yao. <gülüyor> Benisi benim nereden gördüyse beni tanımıyor. hiçbir yerde de görmedi. Tamam. Fotoğraflarımdan tatlı olduğumu, sevimli olduğumu, güzel çıktığımı görebilirsin. Ama fesat olduğumu nereden çıkartıyorsun acaba? Fesat ama tatlı demiş bana. Fesat değilim. Fesat bence insanlar fesat dediği, fesat dediği insan kötü düşüncesi olan insandır yani fesat demek bence böyle insanlar hep böyle başkalarının hakkında kötü şeyler düşünmüş, böyle fesat fesat han fesat diyoruz ya fesat bu çok kötü kadın falan falan. Yani ya fesat işte kötü düşünen insanlar ama ben çok iyimserim. Biraz da safım, biraz iyi kalpliyim. Yani fesat olduğumu düşünmüyorum. Hay arkadaşlar bir man kaçınca video hepsini birleştireceğim ve umarım beğenirsiniz. Ben daha önce çok kız tanıdım ama senin kadar tatlı, senin kadar hayattan zevk alan görmedim demiş. Zaten teşekkür ederim. Önceki kırptığım, birleştirdiğim videolarda da yani bundan önceki söylediğim videolarda da söylediğim üzere. Bu senin hayatın, sen kendi hayatını yaşıyorsun. Kendin hayattan zevk almaya bak. Yüreği, kalbi temiz ama bir o kadar da çılgın birisi demiş yani çılgınım biraz ne bileyim düğünlerde dans etmesini seviyorum sonra video çekiyorum fotoğraf çekiyorum tiktokta dans ediyorum yayın yapıyorum böyle enerjiyi mutluyum. bu konuda çılgınım evet kalbimde temiz birazcık safım ama iyi kalbillik konusunda safım yani bu şekilde Yanlış takılmayı seven, kendi dünyasında takılan ama çok sevilen birisin." demiş. Teşekkür ederim. Yani iltifat etmeyin misin? Benim hakkımdaki düşünceni söyler misin? Hemen gene de benim hakkımda iyi düşündüğün için sana çok teşekkür ederim. Yanlış takılmayı seviyorum ama bir o kadar da korkuyorum. Yani pek yanlış yani genelde yanlış takılıyorum ama korkuyorum yani de yanlış kalınca falan. Seviliyorum biraz yani seviliyorum. Küçükken falan çok dağda geçirdi falan. Yani küçükken pek güzel geçmedi okul hayatım ama şu anda sevildiğimi düşünüyorum. Umarım seviliyorumdur. Arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. 4 saatte falan bu kadar bir şey gelmiş. Belki 24 saat bekleseydim. Ve sabretseydim daha fazla kişi söylediklerini sor ama ben hemen çekmek hemen montajlamak istedim. Siz de acele etmediniz ne yapıyordum, <gülüyor> değil mi yani? 1700 kişi falan görmüş 4 saat dişte. umarım beğendiniz beğendiğiniz bir video olur bebekler. Sizleri seviyorum mucuk mucuk öpüyorum sevgimi <gülüyor> veriyorum siz beni anladınız bay bay.